Metinlerden bir farklılık olmaz herhalde. Ya. Hayır hocam. Metin aynıdır isterseniz. Bir dakika. Tamam. burası. Bir dakika hocam. Youtube'da da başlayalım. Başlayalım mı? Bir dakika hocam. Heh. Evet hocam buyurun başlayabiliriz. Ağuzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin Valihi ve sahbihi Şimdi inşallah yeni bir ders olarak bugün Buhari derslerine Bismillah diyeceğiz. Şimdi derse geçmeden önce önce bir kısaca çok kısa. Bu müellif hakkında bilgi vermekte fayda var. Ee, müellif bilindiği üzere Muhammed bin İsmail el-Buhari Hicri 194 yılında Buhara'da doğdu. 256 yılında da yine Buhara'ya yakın köyünde vefat etti. Ee, Buhari bu kitabını 600 bin hadisten seçenek oluşturdu. Tabii ki onun şöhreti kendinden sonraki dönemde ortaya çıktı. Her müellif kendi döneminde ihtiyacı olan eserleri telif etmekle yola çıktı ama onların kabul gelmesi, şöhret bulması daha sonraki dönemlerde oldu. Buhari'nin bu noktadaki şöhreti hadisleri seçmedeki titizliği, şartlarının ağır olması ve sahihler içerisinde de en sahihini seçmeye çalışması yönüyle bir şey yaptı yani o noktada yani tanındı bilindi. Ama bunun rağmen yine daha sonra kimlerlikler tarafından bazı hadislerin nedir Denk ediliyor. Yani dediğim gibi yalnız sahih hadisleri toplama maksadıyla yola çıkıyor. Bu noktada kendine göre şartları var. Onları taşımayan hadisleri almamaya çalışıyor. Sonra fıkıh. yani e, yani e, fıkh var yani derin anlayış var. Çünkü e, fıkıh konularına yer yer veriyor. E, kitabın ismi zaten cami yani hadis edebiyatına cami. Bütün dini konuları ihtiva eden kitaplara deniyor. O yüzden. Camiül müsneti sahih-i muhtasar min umur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve sünnihî ve eyyâmihî kitabın esas ismi bu. Yani tam ismi. Yani Resulullah'ın durumlarını, sünnetlerini, yaşantılarından alınmış özet, bilgilerin sahih ve senetli olmasına göre hadisleri bir araya getiren kitap. Dediğim gibi e, fıkıh ağır veriyor. Bu e, Hadisleri tekrar ediyor. Gerime göre çok tekrarlar var. Her hadisi kendi bulunduğu yerde bir hadiste 4-5 konu olabilir. O konunun her geçtiği yerde hadis tekrar ediyor. Onun için taktiği hadisleri bölerek istifade etmeye çalışıyor. Bu noktada fazla uzatmayayım ben. Ümmet tarafından ne olmuş? Telakki bil kabul. Hem Kur'an'dan sonra en o kitab olarak kabul edilmiş ve daha sonraki alimler tarafından makbul bir hadis kitabı olarak kabul edilmiş ve çok meşhur olmuş. Tabii şöhreti başka olaylara da dayanıyor. Bu noktada dediğim gibi önemli bir hadis kitabı. O yüzden biz de şimdi bu dersimize böyle bu kitabı başlayarak İnşallah yolumuza devam etmek istiyoruz hadis derslerine. İnşallah bu kitabı da bitirmeyi Yüce Allah bizlere nasip eder. Öncelikle hepimizin bu hadislerden, kitaptan istifade etmeyi ve gereği gibi amel etmeyi hepimize Yüce Allah nasip eder. Şimdiden dersimiz istifadeli ve hayırlı olsun diyorum. Evet başlıyorum şimdi. Birinci, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şunu da söyleyeyim, Buhari 97 kitaptan oluşuyor. Ana konu yani, kitap dediğimiz ana bölüm. 97 tane ana bölüm var ve 3000 tane de bab var. Bu babları şundan oluşturuyor Buhari. Kendi dönemindeki ihtiyaç duyulan konuları yazıyor. Hepsi din, din noktasını dedik ya, bütün dini noktalardaki şeyleri konuları yazıyor. Siz mesela biz bugün açısından e, bugünkü problem gibi gözüken noktaları tespit etsek kaç tane başlık buluruz? Yani en fazla yaz 500 azadır. Ama Buhari 97 ana bölümden 3000 küsur tane başlığı tespit ediyor ve bunların e, altına olabildiğince sahibistleri bir araya getiriyor. Bulamadığı yerlerde de ayetleri koyuyor. Yani bu kadar da derin anlayışı, hıkı çok ileri boyutta olan bir alim, muhatiz, ufakki yani mütekelim de diyebiliriz. Çok bir şey konularda işliyor. Yani çok yönlü bir şey var. Tabii ki bu birikimini kimini ne yapıyor? Öyle durup dururken değil. 16 sene işte Bağdat, Şam, diğer İslam ülkelerinde gidilmesi gereken tüm yerlerin dolaşarak odağı hadislerle görüşüyor, onlardan hadis alıyor. Yani çok çeşitli şey var, e, ne diyelim, seyahat, seyahatleri var. Bu noktadaki birikimini en son e, hocası İstisat Mürahiye tarafından böyle bir kitap e, tasnif etmesini, oluşturmasını isteyince bu kitabı da oluşturuyor. Şimdi bu kitabın birinci, bölüm, birinci kitabı, yani bölümü, ana bölümü, kitabı Bedil Vahim. Vahim başlangıcıyla ilgili e, kitap. Birinci bab, bab keyfe kâne vahiy ile Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Birinci bab da yani alt başlık diyelim, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin gelen vahim başlarımızın nasıl olduğuyla ilgili bab. Bu vahiy nasıl Peygamberimize gelmiş onunla ilgili bab. Yani vahim Peygamberimize nasıl geldiğiyle ilgili bab. Evet, burada ayeti, ayeti Celil'de de Müce Allah şöyle buyuruyor. Hmm. وَقَوْلُ اللّٰهِ قَوْلُ اللّٰهِ جَمْلًا لِكُهُ Biz sana vahyettik. Biz vahyettik. İleyke sana kema ve vahyettimiz ila Nuhin. Nuh, Hazreti Nuh aleyhisselam. وَالنَّبِيِّينَ min بَعْدِهِ Ondan sonra diğer nevilere vahyettimiz gibi sana da biz vahyettik. Böyle bir ne var? Bab başlıyor. Şimdi biliyorsunuz her hadisi bir isnadı var. İsnattan sonra ne başlıyor, e, nedir? E, metni başlıyor. Yani hadis iki unsurdan meydana ediyor. İsnat, metin. İsnat, sözü söyleyene ulaştıran ravi zinciri. Yani e, peygamberimize nasıl ulaştığını gösteren ravi zinciri. Burada, e, bu ilk şey yapınlar, burada zikredeceğimiz kişiler mesela El-Hattesana Fümeydi diyor. Fümeydi Buhari'nin hocası oluyor. O kimden almış? Abdullah bin Zübeyr. Ee, kale o diyor ki Kale haddesena Süfyan Kale haddesena Yahya bin Sa'id Ekberani Muhammed bin İbrahim teymi, e, Teymiyyü ee, Muhammed bin Teymiyyü'den o da almış. Hepsi birbirinden böyle bir e, şey var. E, silsile var. Ravi silcisinin kimden aldığını belirten. Ennehu o da kimden çıkmış? Semia aqame Abne vakas o da al kabul bin göre, yokułu o şöyle anlatıyor. Ne diyor? Ee, Oradan dedik mi de? Buradan bakayım. Ee, Kale semiyetü Ömer Efendi'li hadtap, Rəsulullah an. Ömer'in işittim. Nerede? Al minbeni. Minben üzerindeyken. E, Kale Şöyle dediği, senin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yok u. Ömer bin Hattab'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle Ömer bin Hattab'ın minberde Resulullah sallallahu şöyle buyurduğunu işittim. Ne buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İnnel a'malu bin niyat Ancak ameller niyetlere göredir. Niyetlere göre ne yapılır? Değer kazanır. Ameller niyetlere göre değer kazanır sevap alır veya diyetlere göredir. Eee hemen kanet hicretihi ilallahi ve resulih. Evet, eee orada öyle değil. Ey ne malikün bildiğin var. herkes için ne vardır? Niyet ettiği şey var. Ancak herkes için niyet ettiği şey vardır. Hemen kanet hicretihi başka eee varyantları var. Bu hadisin çok çeşitli varyantları var. O, o biraz bizim ezberimizde olduğu için o onu şey yap e, ilk başta söyledim. Hemen keneticde tuhu ila dünya. Bu diğer varyantlarda hemen kenet ila Allah hicretu ila Allah ve hicretu ila Allah ve Hemen kenet hicretuhu ila dünya neşiyübuha. Kimin de hicreti ee, elde edeceği dünya için olursa ev ila ma hacereyleyh ev ila imra etin yankifuha veya evleneceği bir kadın içinse fe ila ma hacereyleyh onun hicreti de nedir? Ee, yani onun hicreti de ne için hicret ise ona göredir. Şimdi bu hadisin söylenme sebebi belki daha önce de söyledik. Biliyorsunuz Peygamberimiz Mekke'de duramadı. E, oradaki müşriklerin eziyetlerinden, e, onların e, hayatı çekilmez hale getiren tavırlarından e, Medine'ye hizmet etmek zorunda kaldı ve Allah'ın emriyle orayı terk ettiler. Ve Allah emredince onlar da orayı terk etmek zorunda kaldılar. Şimdi bu hadisin söylenme sebebi vurudu. ayetleri nasıl sebebin uzunlu varsa, hadislerde sebebi vurudu var. Yani söylenme sebebi var bazı hadislerin. Bunun söylenme sebebi de bu hizmet vesilesiyle <gülüyor> bir bayan Medine'ye hizmet bir Onu seven de birisi var. O da bu kendisi, ailesi hizmet etmiyor ama bu kadını çok sevdiği için ondan dolayı hicret etmek zorunda kalıyor. Bunun üzerine Peygamberimiz diyor ki, herkesin ameli, niyetlerine göredir. Ve innamalitilliminin maneva. Herkes için ne vardı? Niyet ettiği şey vardı. Ne niyet ettiyse? Ha, esas burada geliyor. Hemen hizreti öyle dünya. Kim dünya bir şey elde etmek için hicret ettiyse, yusuyduha ona isabetizle bir dünya için hicret ettiyse, ev İla imraetim bir kadın için ya imtihaba evleneceği bir kadını hizmet ettiyse ve hizretuğu ilama hacere ileyip, onun hizreti de ne için hizmet ettiyse ona göredir. Tabii hadisin başında kim Allah ve Resulü için hizmet etse, onun hizreti Allah ve Rasul'ü nedir diye geçiyor. O şey, bu hadiste ne yapmış? Ee, e, Kesinmiş. Yani bu e, varyantta, bu tarifte, hadis tarifinde bu e, şey, bu dediğimiz farklılıklar yok. Tabii ki dinde de e, nedir? Niyet çok önemlidir. Başka bir hadiste niyetin mümini haydun minne Müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır. Niye? Ona göre değerlendirecek. Şimdi abdest almayla normal elimiz yıkama arasındaki fark nedir? Niyettir. Tabii niyet esas olan nedir? Allah'a yaklaşma duygusunu o amacı, o kararlılığı ne yapmak? Kendimizde görmek. Yani Allah'a yaklaşma duygusunu, o kararlılığı e, e, ne yapmamız? İçimizden onu geçirerek o şekilde bir karar yani karar ortaya koymamız. Yani biz bu abdesti ne için? Allah'a yaklaşmak için, ibadet etmek için alıyoruz. Ve elimizi yüzümüzü yıkarken nedir? O maksatla ve o zaman abdest oluyor. Eğer öyle bir niyetimiz yoksa ne olur? Sadece elimiz yüzümüzü tamış olur. Aynı kusur da böyle. Bundan dolayı e, hadiste de belirtildiği üzere اِنَّمَا الْاَعْمَالِ بِالنِّيَاتِ Ameller niyetlere göre Allah için mi yapıyorsun? Başka bir şey için mi yapıyorsun? Riya e, için mi yapıyorsun? Yoksa e, sevap kazanmak falistir. Amaç için mi? İrzaimillah mı? Onlar ne için yapıyorsa, içinden geçtiği şey neyse ona göre ne yapılacak? Allah katında değerlendirecektir. O yüzden e, niyet İslam'da çok önemlidir. Hatta bazı ibadetlerde <gülüyor> niyet, şarttır, farztır. Yani bunun detayına girmek istemiyorum. Şimdi bunu açarsak bu noktada çok konuşabiliriz. Evet, ikinci hadise geçiyoruz şimdi. Bu birinci hadis. Bu, ee, burada e, İmam Bukhari'nin bu kitabına da niyetle başlaması aslında çok dalmış bir bir yani dikkat edilmesi gereken bir şeydir. Ve bu noktada da amacının ne olduğunu ortaya koymak istiyor. Peygamber'in hadislerinin hadislerine hizmet onu insanlara yaymak, onlara yani sünnete hizmet, peygamberin hadislerini ortaya koymak niyetiyle, niyetinin böyle bir iyi niyet, halisane bir şey olduğunu ortaya koymaya çalışıyor ve dediğim gibi çokça hadisten oluşturduğu bir e, geniş hadis külliyatından böyle yedi bin küsur kadar hadisi bir araya getirerek bir kitabı oluşturuyor. Burada da niyetinin halis olduğunu ihsas ettirmek istiyor yani. Yani Hadise, Sünnete, Hizmet, Peygamberin mesajlarımız anlamaya hizmet noktasında olduğunu buradan anlıyoruz. Evet, ikinci hadise geldik. Evet, burada. Haddesane Abdullah bin Yusuf ve Al-Akbar Ana Malik, Ani Şam'tın Uğurla. Ben bu şeyleri okuyorum ki en azından kulak aşinalı olsun e, senetleri. Burada da nedir? Abdullah bin Yusuf. ne oluyor? Buhari'nin hücresi oluyor. O kimden almış? hemen Malik. O da Malik'ten almış. O kimden almış? an bin Urba. Hişam bin Urba'dan. O da e, Ebi Hil. E, Tabi'inden biri. Urba bin e, almış. O da An-Aişe Tehül Mü'minil o da kimden almış hadisi? Eee, annesi Hazreti Aisha radıyallahu anh'tan eee en Haris bin Hisham radıyallahu an Haris bin Hisham radıyallahu selle. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordu. O dedi ya Resulullah. Ey Allah'ın Resulü. Haris Haris bin Hisham peygamberimize sordu. Ne sordu? Ya Resulullah keyfe fikel vahyü vahy sana nasıl geldi? Yani, vahiy çok farklı bir durum. İnsanların böyle beşeri bir boyuttan farklı bir boyuta geçip orada ne olması? Allah'la e, iletişime geçmesi. Öyle değil mi? O noktada bir iletişim içerisinde olması ondan olan mesajları alıp bize ve bunu da Asap'tan. Herhalde ona diyorlar ki "Kerbey, ki kelvar. Var insana nasıl geldi?" Kadir-u Essas'ının selamlarını Bunun üzerine şöyle dedi. "Ahyanen bazen yekimi bana gelir bir misl-i salsaleti'l-cerse. Ne gibi geliyormuş? Eee çan zil sesi gibi geliyordu. Bazen böyle zil sesi gibi şekilde gelip Vahva bu durum, bu çeşit biliyorsunuz tefsirde de görünüyor Vahim giriş şekilleri var. İnsan şeklinde, melek, işte böyle e, çan sesi gibi veya zil sesi gibi falan böyle çok çeşitli şekilleri var. Vahva bu durum bu şekildeydi. Vahiy ruhu neydi? En şiddetlisiydi. En ağır olanıydı. feyefsimu <gülüyor> anni o durum benden gittiğinde fakat وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ O Cebrail'in dediği şeyleri ben ne yapıyordum? فَقَتْ وَعَيْتُ Belliyordu. Kavradığında ne yapıyordu? O dediği şeyleri kavradığında o durum benden gidiyordu. Melek benden ayrılıyordu. Yani melek getiriyordu. Ve o dediği şeyleri, o vahiy mesajını bana e, söylediği şeyleri kavradım. Ve aliyyayı e, biliyorsunuz kavramak. anladım anda melek benden ayrılır. Yani bu durum bu vahiy durumu kesiliyormuş. Ve ahiyyayetle şimdi yine anlatıyor. Bazen geliyordu yetemezse bu temessül ederek insan yani e, temasında Li şekline gerek bana el melekü, melek melek Razil. Bazen meleğin insan şekline girerek geldiği vahiy. Fekellimun i ne yapıyordu benimle konuşuyordu. Fekellimun i ben ne yapıyordum hemen anlıyordum ne dediği şeyi hemen benle konuşuyor ve dedi şeyde ben ne yapıyordum? Hemen anlıyordum. Fakat de Ayşe'dir Radiyallahu anhu Hazreti Ayşe Radiyallahu anha Hazreti Ayşe anha dedi Fakat ra'eytuhu Ben onu gördüm Genzülü Aleyhi Vahyu Vahiy ona indiği anda gördüm Fil yevmü şeridil verdi çok soğuk bir günde vahyin ona indiğini gördüm ama feyepsimi e, ve o durum ondan gittiğinde, o hal ondan ayrıldığında o vahyin hali ondan gittiğinde ve inne cebinehu alnında, onun yanında ve el arakan böyle e, ilk gibi ne yapıyordu? ter akıyordu. Böyle e, yani çok çok e, Anından böyle her boşanıyordu böyle sanki böyle ültilin ne yapıyordu böyle boşalıyordu arakan böyle ter böyle, böyle anından ter boşanıyordu yani soğuk günde bile nedir oralar demek ki öyle kolay bir hal değil vahiy mahata onu şey yapmak kolay bir durum değil. Dediğim gibi farklı boyuta, dünya yani maddi boyuttan manevi boyuta bir geçiş oluyor. Oradaki tabii ki biz bile mesela bazı sesleri, bir noktada bu sesleri ne yapamıyoruz duyamıyoruz. Tabii onun mahiyeti, keyfi hakkını hakkında tam bilgiye sahip değiliz. Burada da Peygamberimize geniş şekilde hakkında ne yapıyoruz bize benziyoruz. Birincisi nedir? Zin sesiz çektiğinde ikincisinde meleğin insan suratına gelerek vahiy getirmesi bu e, yedi şekilde bahsediliyor. İşte onlar teksir kitaplarında e, vahiy geniş şekilde vahiy bölümünde ne yapıp geniş şekilde anlatıyor. Evet e, şey e, kitabın başlığı kitabında vahiy olduğu için burada doğal olarak neden bahsediyor vahiy nasıl gelmiş ondan güzel bahsediyor. Hatta sana 3. hadise geldi. Yahya bin eee Kesir. E, Bu Yahya bin Mukait Ferale. Hatta sana elays an'a'im an Şeyban an, an Urve bin Zubeyr eee Urve um, Zubeyr an Ayşe te müminin enha. Hazreti Aişe, müminlerin anlayışı Hazreti Aişe'den rivayet edildiğine göre ennehe kalet. O şöyle anlatıyor. Evvel ma bu diye bihi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vahim ilk inmesi gelmesi, minel vahim, vahim ilk gelmesi eğud ya salihatı. Salih ya şeklindeydi. Bak burada da farklı bir neyden bahsediyor? Bu durumdan, geliş şeklinden bahsediyor. Bu da salih rüya şeklindeydi. Fin nevmi. Uyku da salih rüya şeklindeydi. Fekâne o la yara görmez bir rüyan hiçbir rüya görmez İlla gördüğünde, bir rüya gördüğünde caet çıkardı misle falasif subhek. Sabah aydınlığı gibi ne yapardı? Ee, sabah aydınlığı gibi gerçekleşmiş olurdu yani ortaya çıkardı. Evet hocam anlaşılmayan bir şey var mı burada? Hocam anlaşılıyor, devam edebiliriz sağ olasınız. Yani bir sıkıntı varsa e, şey yapabiliriz eğer e, şey yapabiliriz. Yani biraz Anladım. çok sessizlik oldu da sanki e, ne diyelim biraz e, şey olduk e, e, yani kulağımız sanki, sizde kulağımız, kulağımız sizde hocam dinliyoruz, takip ediyoruz. Tamam. Tamam. Evet, misla feleği subhı sabah aydınlığı gibi gerçekleşmiştir. Yani gerçekleşti, geldi demek burada gerçekleşti. Sunna hubbi ve ilel khalâ. Sonra peygamberimize ne oldu? Yalnızlık e, sevdirildi. Ve kânu ve kâne bi ne yapıyordu? Yalnız kalıyordu. Eee ne huzur dedik ne? yalnız Üzlete çekilmişti. Halbet yani. yalnızlar çekildi. Fe su fihi ve vette Orada ne yapıyordu? İbadet ediyordu. Elle yani geceleri zavaten adedi. Yani belli bir gün, belli bir sürede ne yapıyordu? Belli bir süre. Hira dağında yani orada ibadet ediyordu. Rab'be an yenzia ila ahli, ailesine dönmeden önce belli bir süre mağarada, Hira Dağı'nda yalnızlık içinde Allah'a ibadet eder. Fe yatazawvu eğer azı biterse azukaleti izalike eee bununla diyor tekrar yani dönüyor ila Hatice'ye Hazreti Hatice'ye fe yatazawvu tekrar limis la حَتَّا جَاءَهُ الْحَقُّ bir غَارِ حِرَاءَ Hak e, Hak ona gelinceye kadar bu durum böyle devam etti. Peygamberimiz yılın belli zamanlarında ne yapıyordu? İmzulaya çıkıyordu huradağında orada işte ile baş başa, tabiatla baş başa bitinerek, ibadet ederek böyle e, eşi ona azı koruyor. Bitince tekrar gelip alıyor. Tekrar orada e, belli bir kalıyor. Bu durum ne yapıyordu? Hıra dağına böyle hak dediği vahiy ona gelinceye kadar hep böyle devam etti. Ee, Feca'ehu'l-melek e, Melek ona geldiğinde Fekale şöyle dedi. Ekra, oku. Kale, Peygamberimiz dedi "Ma Mâ enebi qâriye. yani Okuma bilmem dedi. Kale sonra Anatya. Fakat beni tuttu. sıktı. Hatta belge Beni ne yaptı? Sıktı. Bunları erteleni sonra beni bıraktı. Serbest bıraktı. İkmal için. oku. Tekrar oku dedi. Korktu. bu Ben okuma bilmem dedi. Tahezani tekrar benim tuttu. Saat yani sıfır saniye ikinci defa. Evet ikinci defa oldu değil mi? Hatta belagami milli el cehte bu bir tabir. Takatım kesilince ya da ben böyle. Tutup. sıkıyor onu. Sonra erseleni beni bıraktı tekrar. Ve şöyle icra. Oku dedi. Kulle ma ana Yine ben okuma bilmem dedim. Fakat ahazemi fe gatten yine tuttu. Üç yüz daha beni ne yaptı? Sıktı. tüm erseleni. Yani tekrar ne yaptı? Serbest bıraktı. Yani kendi halime bıraktı. Fe tale şöyle dedi. İkrab ismi Rabbi kellezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Halakal insana min alak o insanı embriyodan kan torbasından ne tüpüne geçiriyorlar. Ne yaptı? Yarattı. Öyle değil mi? Bu alak son son zamanlardaki şeylerde benim bildiğim embriyo olarak kan torbası ya değil de embriyo olarak ne yapıyor? Daha çok eee deneyden geçiyor. "Oku. Ekran." Senin Rabbin kerem sahibi. Bunları sonra Feraca'a döndü diha onunla Rasulullah Yani bundan anlıyoruz ki Peygamberimiz ne olmuş? Ona vahiy gelmiş. Bu vahiy şeyiyle, bu halle Feraca'ya Rasulullah sallam diha bu ayetlerle döndü. Diyar ucuğu şu ama böyle de kalbi de küp küp atıyor. Böyle böyle yüreği de çarpıyor. Böyle bir şekilde, Tabii kolay bir şey değil. gibi geliyor sana sıkıyor, oku diyor, okuyan sonra bunlar diyor. E, bu haldeyken e, döndü, kalbi de böyle ne yapıyor? Fadühü, kalbi de, gönlü de, yüreği de ne yapıyor? E, çarpıyor böyle. böyle, böyle yıp yıp diye çarpar ya insanın böyle şeyden buluyor. Tadakala ala khadizete binte Hatice bin Hureydin'in yanına girdi. Fekale şöyle dedi zemlülûni zemlülûni beni örtün beni örtün dedi. Fezemlülûh'u onu örtüler. Hatta rehbe anhu el rev'u korku ondan gidince kadar ne yaptı? Onu örtüler. Yani ya şeyin altında. Fekale dedi Hâdice'de Hatice'ye Ee, bu durumu yani ona her ve bu başına gelen olayları ne yaptı ona anlattı. Yani e, ona ürpendi gidince Hatice'ye olup bitenleri ne yaptı anlattı. Yani bu noktada da aslında insanın eşi ne oluyor e, bakın yaşadığı olayları paylaşmada der ortak gibi oluyor. Yani e, e, Âle, e, yani, peygamberimiz dedi ki, haşitu ala nefsi ne yaptım? Kendimden çok korktum. Yani e, anlattı ama yine de ne olduğunu tam anlayamadığı için çok korktum. Âle, Bak burada esas olan nedir? Hatice'nin bu tutumu gerçekten çok önemli ve e, yani e, olaya nasıl yaklaşılması noktasında önemli bir bir şey, e, bahçesi. Peygamberimiz diyor ki ben diyor kendimden çok korktum yani ne olacak başıma, ölecek mi bir şey mi olacak yani tam durumu bilmiyor tabi işin mahiyetini bilmiyor. Bunun üzerine hadi dedi ki kelle hayır. E, vallahi Allah burada Peygamberimizi işte ahlakını anlatan ne var önemli bir kısım var. bu bu tezkiye bir teselli yani Hz. Hatice'nin bu tesellisi e, nedir? Aslında çok önemlidir. Ne diyor? مَا يُحْزِيكَ Allahu اَبَدًا Allah seni ne yapmaz? Ebedi olarak mahcup etmez. اِنَّكَ مِيَّ Çünkü sen لَتَصِلُ الرَّحِمِّ Sen sıla-i rahim yaparsın. Yani akrabayı sıla-i rahim yaparsın. Akrabayı düzeltirsin. Va tahmirü kella ee, işi görmeyenlerin yükünü yüklenirsin böyle işi göremeyen kişi bazı insanlar var iş yapamaz birisi ona yağmuz olduğunda ne olur çok önemli onları yani yapacak şeyi yok durumu yok onların işini görürsün. Va teksi bunu fakir bu kazandırırsın iyi kazandırırsın diyor demiyor. Va tukru bayfe ee, misafire ikram edersin. Va alâ nevâidil hâkkî nedir? Hak yolunda karşılaşılan bütün zorlukları karşısında, hak yolunda karşılaşılan bütün zorluklara karşı ne yaparsın? Sen yardım edersin. Dedi yani. Burada aslında Peygamberimizin ne yapıyor? O güzel özelliklerini burada özetliyor. Böyle bir kişinin böyle bir özelliklere sahip olan kişinin nefsinden kendisinden korkmasına, endişe etmesine mahal yok diyor. endişe etme diyor. Son yani inşallah iyi olacak diyor. Ve bununla da kalmıyor Hazreti yani talepa, Hatice. Tan bir fakit etti. Hatice onu götürdü. Hatta Esefizi Varaka bin Nafa. Eee eee Varaka bin Nafa'nın esekliği bin, Esek bin ibni Ammi Hatice. Hazreti bildiğiniz amcasının oğlu olan Varaka bin Nafa onu götürdü. Mekane o varatta ibi İmran e, kişiye di Hristiyan bir, bir döneminde Hristiyan e, e, olmuş bir kimseydi. Hristiyan inançına sahipti. Ve yine yektir kitab İbrani den yazandı. Yaptı. Ve yektir o maşallah en yektir. Yazmasını Allah'ın yazmasını mübarek kadar İncili İbranice yazıyordu. Ve kâne Şeyh Emîrân yaşlı bir kimsenin, kat amiye ama neydi? Kördü. yani e, ama olmuştu. Evet, kör yaşlı bir kimsenin neydi? Bir ama kimsenin. Hakâle <gülüyor> Lâhu Hatice diyor. Hatice ona dedi: Yapma ammi ey amcamın oğlu. Kardeşinin oğlu, yani yeğenini dinle. Yani onun başına bir şeyler geldi. Bu konuda sen madem bu kadar yaşlısın, çok şey gördün, bu noktada senin tecrübelerin var, onu bir dinle. Ee, ne demek, ne yapmak, e, nedir bu durumuna bir açıklık getirme noktasında. Fekale lehu, varaka, Varak'a ona dedi ki, bana ne diye Ey kardeşim ne oluyor? Ey Liyem, ne gördün? Yani ne başından ne derdisti diye. Akla rahat olasın mesela. Haberim varaa. Ben onlara mesala gördüğüm şeyleri ona ne yaptın? Haber verdi. Ve lehu varak'a, varak'a ona şu dedi ki, hadi namusuluzi, ne namusuluzi, nesel Allahu ala Musa. Bu e, sana inen namus dediği melek yani çizil melek ellezi öyle ki mezzele indirdi Allah'u ala. bu Allah'ın Musa aleyhisselam'a indirdiği melektir sana inen. Ya Leytemi keşke ben fîha o zamanda olsam teze'en böyle genç, genç, genç olsam Leytemi keşke ben olsam ettiğini hayyen keşke yine o zaman da olsam, hayatta olsam ne zaman İh, iz yuhruzûke kavmüke kavminin seni memleketinden çıkardığı zamanda keşke böyle genç ve hayatta olsam fakala Resulullah bunun üzerine e, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki eve muhruziyyehum ''Kavnun beni memleketinden çıkaracaklar mı?'' diye sordu. ''Kale ne'am?'' ''Evet seni, kavnun ne yapacak?'' ''Memleketinden çıkaracak.'' ''Lem ye'ti racülün katlu, katlu misle ma ci'te bihi?'' ''Lem ye'ti'' gelmedi racülün bir adam. Bir kişi, hiç bir kişi gelmedi ki. Kimisne maç Senin getirdiğin şeyi getiren hiçbir kimse gelmemişti ki. İlla geldiyse ru diye ne oldu onlar? Yani senin getirdiğin şeyi getiren herkes ne yaptı? Yerinden çıktı. Yani çıkarıldı. Yani düşmanlığa uğradı. Ru diye yani yerinden çıktı düşmanlığa. burada e, A'da değil de diye daha uygun e, düşmanlığa uğramıştır. Ona düşmanlık edilmiştir. Senin getirdiğin benzer bir mesajı getiren kim geldiyse onlar düşmanlığa uğramıştır. Uğratılmıştır. U diye. A'da. Evet. A'da şey e, e, çıkarılmak değil de düşmanlığa uğratılmıştır. Evet. وَيْنْ يُتْرِكْنِ eğer ben ulaşırsam yav müke senin geldiğin güne ulaşa, ulaşırsam o günü idrak ederken en şurke sana yardım ederim nasran yani sana çok yardım ederim çok böyle yardım ederim tüm ve lem çok geçmesine varaka en pürkiye yani o kışmadan Varaka öldü efadet. Vat Teral Vahi Vahi kesildi. Fetret dönemi oldu. Hale ibn Şihab, Ahvalani Abu Salama bin Abu Rahman, enle Cadrin Nard Abdullah el Ansari. Hale o şöyle ki, şöyle anlatıyor. o iken muhabbesin. E ah Vahim Vahim kesilmesi aralarısın konuşulurken fakalet hi bir sözünde peygamberimizin şöyle dediğini e, anlatıyor. Ve nema emşi ben beyna bena e, en emşi ben yürüyorken yolda yürürken ne yapmış? İz semi'tu savtan sema'i Gökten bir ses ışıktı. Ve rafa'du dasarî yukarı kaldıralım. Bir de bir de baktım ki el meleküllez melek meleküllezî caeli bihirâ'i calisun. Bir de baktım ki el meleküllezî o melek ki caeli bana geldi bihirâ'in sıra dağında gelen melek calisun ne yapıyor? Oturuyor. Alek tursiyyi Kuş üzerinde yine semaî el ar. -f. Yerle köt arasında bundan, bu üzerinde ne yapmış? Bir de bakmış ki melek oturuyor. Herûi tu minhu. Ne yaptın? Ondan korkuyorum. Sarajtu. Yani. Tekrar döndüm aile yani eline döndüm. Bakın dedim ki zenginliğimi zenginliğimi ben örtün ben örttüm dedi. Fa anzal Allahu Allah inni ya ehl tesir. <gülüyor> evet, ey ortusuna dinlem. Evet, ey ortusuna Kum kalk. Fa ne yap? Korkut, uyan. İla kablihi varuzze fahçuf azab ee, azap götüreceklerden yani uzaktır. Ee, azaba götüreceklerden uzaktır. Ayetine kadar ne yaptı? Eee ne Bir şey ne Neydi? Ya ile kum Ve siyah bek ve elbiseni temizle. E, azaba götürecekten uzaktır. Ayetini izledi ve ne oldu sonra? Bu ayet ümdi. Vahiy çoğaldı. Ve ta tabi'a ta ve peş peşe birbirini takip etti. Ondan sonra ne olmadı? Ve tabi'a ta ee, Ondan sonra vahiy birbirini takip eder. Ede, ede, ede devam etti. Ee, burada e, sonraki şeyde e, e, e, buna bazı olanlardan bahsediyor. Taben bu kale Bu hadisi e, aynı şekilde bu tarihte de ne olmuş gelmiş bunu bahsediyor. Burası isnatla ilgili bir durum. E, metinle ilgili bir şey değil. Bunun, ee, yani e, aynı şekilde geldiğini yani bunu ben, bu şekilde hadisleri var olduğunu ve bu İslam'da geldiğini ne da belirtiyor. Evet diye bir hadis. hatta sana Musa bin İsmail قال hatta sana bu anlaşıldı da arada vahyin gelişiyle ilgili en geniş şekilde nedir anlatılan bir hadis. Burada e, nasıl geldiğini peygamberimize nasıl o süreci nasıl yaşadığı, e, o vahiy gelmeden önceki durumu, buna nasıl hazırlık, tabii öyle hemen birden insana vahiy gelmiyor, yani bir hazırlık süresi var, ibadet ediyor, öfektör ediyor, Rabbine baş başa kal, kalıyor. Tabii bu insan da e, aslında bu korona günlerinde bu biraz kendisiyle baş başa kalıp, kendisini varlığını, haziatı, ne yapması lazım? Düşünmesi, tefekkür etmesi lazım. Yüce Allah'ı bu yaratan her şeyi düşünmesi lazım. Bu noktada aslında önemli bir şey. Söyle bir şey var, öyle diyor bu rahman, peygamberimiz bir daha hira dağına çıktı, tefekkür, bir daha ne yapmadı? Aslında oraya çıkıp o şey, yani o şeyle o halette içerisinde girmedi ama hayatın içinde olarak devamlı ne oldu? aslında bir tefekkür halinde olduğunu bir kitabında belirtiyor. Evet, hadesena Musa bin İsmail, hadesena Ebu Avana, قال حدثنا Musa bin Aişe, قال حدثنا Sa'id bin Jubeyr, ann ibn Abbas. Evet, Sa'id bin Jubeyr, ileri geldi. ya da ibn Abbas'tan rivayetüne göre bir kavlihi taala, Allah Teala'nın şu ayeti hakkında rivayet ibn Abbas ayet لَا تُحَرِّكْ بِهِ اِسَانَكَ مِتَعْجَلَبِهِ Acele ederek e, nedir? E, acele etme yani kaybederim korkusuyla, söylenemem, korkutma adresiyle dibini hareket ettirme. Bunun hakkında gelen fakale o şöyle anlatıyor i̇bn Abbas bu, bu ayetin gelişiyle ilgili olarak İbn-i Abbas'da, Kâhne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz İbi, bir ayet niye indi? Onu anlatıyor. Niye bir ayet indi? Kâhne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu ve sellem Yuhalif'i e, Acele ediyor bu Penzi'yle vahiy inerken Şiddete, çok böyle çok Şiddetli çok, Yani bu nokta çok Acele çok zorluk çekiyordu. Yani kaçırır mıyım? Acaba bir harfini bir kelimesini bir şeyi kaçırın diye böyle bir endişeyle çok zorlanıyor ve çok acele ediyordum. Ee, evet. tane evet, min iki şeftetiymiş. Bundan dolayı da ne yapıyor? Dudaklarını hadde hareket ediyor. Yani onu, o, bu okuduğu şeyi anlama noktasında tekrar edip onu anlamak ee, Kocalı İbn Abbas, İbn Abbas diyor ki, ona hareketi huma ben bu doktorun hareketi, onun kemer kâne rasulah rasulah nasıl asarsın, nasıllar nasıl yapacağı buna hadiste müselsel hadiste bir kavro bir şeyi yapılan bir işi aynı şekilde yapıp böyle silsile şekilde devam etmesine hadiste müselsel hadis. Bu da Peygamberimizin nasıl yaptığını görmüş, o noktada o şeyi yapıyor. Ee, bu harekimi ama o da aynı o şekilde var. Kema, ana o harekimi, Kema, Râîte, İbn Abbas, Ben de diyor İbn Abbas'ın nasıl böyle hareket ettiğini, eder şekilde hareket ediyorum Yani o şeyi, yapılan o işi, e, düzgün bir şekilde yapma noktasındaki bir hassasiyetten dayanan böyle bir şey var. Yani bu hadiste önemli o nasıl yapıyorsa ben de öyle, ben de o nasılsa ben öyle diyor yani İbn -i Abbas nasıl yapıyorsa ben de aynı şekilde öyle dudaklarımı hareket ettiriliyordu. Sonra esas hadise geliyor. Burası biraz e, o anki durumu anlatan bir şey. E, durum. Eee Fe enzel Allah Allah in dedi Taala yüce Allah'ın dedi la tuhabiti bihi lisaneke insanını dilini hareket ettirme. Mite'acene değil. Yani e, kavramayı böyle ezberlemeyi ezberleyeceğim böyle acele bir şekilde e, ne yapma? Nisanını ha, e, hareket ettirme. İnne aleyna cenn'ahu onu kavratmak yani onu e, Kur'an'ın kopranıp bir araya getirilmesi onun cenn'i'yi ee, bize aittir. Ve Kur'anehu onu okutmak, okunması nedir? Bize aittir. Kale cema'ahu leke sadruke biz onu ne yaptık? Senin göğsünde topladık. Yani onu sana orada anlayabildiğiniz şekilde kavraştırdık. Ve takrahu onu ne yaptık? Okuman için. Hizâ nahu eğer okumak istediğin zaman Kur'an-ı Kur'anehu o e, yani e, okumayı takip et. Yani Fes yani eğer şey yapmak istediğin zaman e, yani, okumak istediğin zaman, Cebrail nasıl okuyorsa onun gibi okumaya çalış Fes temir dinle ve en sık hiçbir şey yapma. Sus. Sadece dinle. Niye? Kimme inne aleyne beyanuhu. Onun açıklaması da nedir? Bize aittir. Tüm meyin aleyna inebize aittir. En nakra uhu. Onu, onu okutmak da bize aittir. Ee, bu şekilde, bundan dolayı yani esas esprisi Peygamberimiz, gelen Vahiy, aceleden kaçırmayın diye ezberinden iyice kavrayayım, zihnimden kaçmasın, bunu unutmayayım diye. Ne yapıyormuş? Azri cibri. Bunun üzerine bu ayet iniyor. Fekâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de zalike. bundan sonra idâetâhu cibri cibri geldiğinde yani vahiy getirme, istemi, bilmiyor. Teygan dâkıl talaka cibri gittiğinde ise kara'ahu nebi sallallahu aleyhi ve sellem kemâ kara' yani o cibri okuduğu gibi ne yapıyor? Okuyor. Yani o gelen vahiyı Anlamış, kavramış, ezbelemiş şekilde ne yapıyordu? Ee, okuyordu yani. Okumak istediğinde de, çizdiği olan nasıl e, getirdiyse o şekilde okuyordu. Bu noktada ne yapıyor? Allah diyor ki bunu yapmak bize aitlik. Sen bu noktada acele etme, acele davranma. Evet hocam, devam edelim yoksa bu hadiste okuyalım, ondan sonra bitirelim mi? Can Bunu da okuyalım isterseniz. 50 dakika oldu. Bir, 10 dakika daha var. E, tamam. E, hattesana Adlan, 5. hadis Adlan'dan, kâle akhberana Abdullah, kâle akhberana Yunus, an Zuhri kâle hattesana Bişikli Muhammed, kâle akhberana Abdullah, kâle akhberana Yunus ve me'ame an Zuhri, mehrehu. onun benzerini Zuhri'den yine yazmış, dua edilmiş. Kâle şöyle bir akhberanin azaydullahi fil ve e, Abdullah eee Halid yani Abbas. İbn Abbas'tan yine bu hadisin benzerini yapmış. Ruhni rivayet etmiş. Gale o şöyle anlatıyor. İbn Abbas, "Tane Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. En cömert insan." İnsanların en cömert idi. Eee وَكَانَ اَزْوَدُ dömet hali idi. En cömert hali. ma يَكُونُ olduğu zaman ki Ramazan'a Ramazan'da cömert hali hali turumu en cömert hali ne zamandı? كِينَ kahu جِبْرِل Cibril'le karşılaştığı zaman. Yani Peygamberimiz Cibril'le karşılaştığında ne oluyordu Ramazanda tedirle karşılaştığında en gömet hali, oluyordu. Kâne ezberde en hali. Kâne ma olurdu. Sanki eziyordu en gömet hali. Can ma yekunu onun gibi Ramazanda Ramazanda yine yer ciddi. Ciddiyle buluştuğunda, karşılaştığında, olduğunda ne oluyordu? Peygamberimiz en gömet halde olur. Daha gömet oluyordu. Ee, ve kana Bekâni yelkâhul, Peygamberimizle onunla mülakat olurdu, karşılaşır buluşurdu. Pi külüleylakin her gece Ramazanı, Ramazanda her gece Peygamberimiz külüyle ne yapıyordu, buluşurdu, mülakat olurdu. Hayıdârisu Kur'an, Kur'anı ne yapıyorlardı, müzakere ediyorlardı. Yani karşılıklı okuyorlardı. Yani tedbis ediyorlar, inceliyorlar da, diyemiyoruz. Ve ne sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah e, Peygamberimiz ediyordu, en cömertiydi, bil hayrı. Hayır konusunda en cömert kimseydi. Yine zeyh-i esen rüzgardan, sürekli esen rüzgardan neydi? Hayır konusunda en cömert olan kimseydi. Yani Evet, yani hayır konusunda e, esen rüzgardan ve yani nasıl esen çok oluyorsa ondan daha böyle gömer idi. daha gömerlik nasıl rüzgar hiçbir şey esicemiyor esiyorsa bu noktada da Peygamberimiz gömerlik noktasında da hiçbir şey esicemeden e, veriyordu gömerlik yapıyordu. insanlara imtak ediyordu e, evet e, bu hadis gelen hadis bayağı uzun. İnşallah gelecek derste onu, e, o hadis de önemli hadis aslında, çok önemli. E, çünkü burada da e, nedir? Ebu Süfyan'ın yani Peygamberimizle ilgili şehadeti onun nasıl bir kişide sahip olduğu noktasında güzel bilgilere yani Bizans hükümları Hıraklı Hıraklı isim onunla ilgili sorularına verdiği cevaplar ve onu tezkesi noktasında Güzel, güzel burada veriyor. Hocam, evet, hocam Allah, yetiyor mu hocam? Allah razı olsun, yeterli. Haftaya devam ederiz inşallah. Yani e, gidişat nasıl bu yani inşallah e, hocam isterseniz haftaya biraz daha hızlanabiliriz. Heh, yani, tamam biraz yavaş yavaş e, alışıyoruz. E, tamam. O noktada ben biraz e, yani seviyeyi bilmediğim için o noktada e, yani şimdi Genelde hocam yüksek lisans, doktora ve hocalarımızdan da var e, takip eden. Dolayısıyla biraz... ha, ben zannediyorum Aynen. biraz şey farklı yani Aynen. daha böyle işe meraklı olan, hadise meraklı olan kişiler. Yine ilahiyat eğitimi almış arkadaşlar, hocalarımız. Haftaya biraz daha hızlanabiliriz. Çok teşekkür ediyorum hocam. Allah razı olsun. Hayırlı geceler. Hayırlı.